Tabii hala geleneksel radyo dinleniyor ama bunun sayısı... ...gittikçe azalıyor, artık e, biz radyodan çok ses iletisi üstüne e, konuşuyoruz. E, özellikle e, insanların YouTube aracılığıyla ya da Spotify aracılığıyla aslında müzik dinlemeleri de... ...ya da programları dinlemeleri de bir anlamda e, günümüz günümüzde radyo dinlemek anlamına geliyor. E, aynı şekilde uygulamalarla, e, podcast uygulamalarıyla, podcast yayıncılığıyla... E, radyo yayıncılığı değişmiş durumda, ee, biz de tabi buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ee, kurumsal olarak e, bir kurum kimliğiniz varsa hemen adapte olmanız kolay olmuyor ama e, hem kurum olarak hem yapımcılar olarak e, bir kere hepsinden önemlisi hazırladığımız programları günlük düşünmüyoruz artık. Yani belgesel, arşiv değeri olan programlara daha fazla yer vermeye başladık. ...daha pratik, daha belki kısa süreli programlar yapmaya başladık. En azından üretim aşamasında kafamızda tasarlarken bunu düşünüyoruz. Yani önceden 20-25 dakikalık, yarım saatlik hatta bir saatlik programlar üstüne düşünürken şimdi... Beş dakikalık, on dakikalık programlar düşünmeye başladık. E, kurumsal olarak da zaten e, böyle bir politika var. Yani e, geleneksel radyo yayıncılığının değişmesi e, doğal olarak bizim de yayıncılığa bakışımızı değiştirdi. Önceden dinleyiciler de programa katılıyordu. Tabii ki önemli bir şey dinleyicinin programa katılması, hele canlı yayınlara katılması. Yayıncılar için, radyocular için çok önemli ama e, günümüzde artık e, dinleyici sosyal medya aracılığıyla size ulaşıyor daha çok. Yani eskiden ee, yani benim ilk yıllarımda faks aracılığıyla ulaşırlardı, hatta mektup yazanlar vardı, hala var mektup yazanlar ama e, çok çok az tabii ki. Şimdi doğrudan ulaşıyorlar. Programa ulaşmak yerine programın yapımcısına ya da sunucusuna sosyal medyadan ulaşmayı tercih ediyorlar. Bu tabii bizi daha aslında e, sorumlu hale getiriyor. Yani size bir soru sorulduğunda daha erken yanıt verme ihtiyacı duyuyorsunuz, eğer programınızı önemsiyorsunuz. Dinleyicinin sorduğu soruyu önemsiyorsanız. Dolayısıyla aslında günümüzde yani bu yeni medya ile birlikte e, sosyal medyaların medyanın e, yaygınlaşması ile birlikte biz de daha e, aktif konuma geçtik diyebiliriz herhalde. TRT için konuşursak eğer e, yani 20 yıldan fazladır yaklaşık 25 yıldır TRT'de program yapan biri olduğum için şunu çok rahat söyleyebilirim. E, Spotify'ın içeriği ya da podcast'lerin içeriği zaten e, TRT'nin yıllardır yaptığı yayıncılığın bir farklı versiyonu. Yani biz yıllardır söz yayınları dediğimiz programlar yapıyoruz. Yıllardır e, müziğin dışında belgeseller, e, sohbet programları yapıyoruz. Eğitim kültür yayınları diyoruz buna. Dramalar yapıyoruz. Örneğin Arkası Yarınlar, Radyo Tiyatrosu. Şimdi son yıllarda bunlara ilgi arttı ama e, farkı şu biz tabi bunu daha geleneksel yöntemlerle yapıyorduk daha e, süresini uzun tutuyorduk e, belirli bir yayın kalıbı içerisinde değerlendiriyorduk şimdi Podcast sayesinde Podcast sayesinde Spotify gibi mecralar sayesinde artık daha kısa programlar yapıyorsunuz sizden önce gelen programın saati yok ya da sizden sonra gelen programın saati yok Dolayısıyla bir Şablon içerisinde değil daha e, süre anlamında özgür programlar yapılıyor. Bu tabii bizim de bakışımızı değiştiriyor doğal olarak. Ama hala programlı yayıncılık yapıyorsanız belirli bir şablona uymanız gerekiyor. Sadece üretim aşamasında belki e, daha kısa programlarla ya da daha özgün e, süresi olan programlarla bunu e, değiştiriyoruz. Yani şöyle özetleyeyim. Spotify gibi mecralar aslında bizim yıllardır yaptığımız şeyi bugüne uyarlayarak e, yaptı. Şimdi biz de onlara göre belki yeniden e, şekillendiriyoruz yaptığımız işi. Reklamcıların da bakışı değişiyor. E, kurumsal anlamda da reklama bakış değişiyor. Yani önceden e, reklamdan daha uzak durabilen bir e, kurumsanız... ...TRT gibi örneğin, her programa reklam almayabiliyorsunuz. Bugün hala TRT Radyo 3'te e, reklam yoktur, Tele TRT Televizyon 2. kanalında reklam yoktur, belgeselde reklam yoktur. Belirli alanlarda reklamsız devam edebiliyorsunuz ama artık maliyetler vesaire o kadar arttı ki... Ee, ...belki de reklamsız yapamayacaksınız. Dolayısıyla e, mutlaka sizin de reklama ve reklamcının da size bakışı değişiyordur diye düşünüyorum. Tabii herkes podcast yayını yapabilir. Ee, ama önce podcast yap, yapacağınız e, bir alan lazım. Yani nereden yapacaksınız? Ee, i̇şte bir Spotify gibi ya da bir takım podcast, servis sağlayıcılar var. Oradan yapabilirsiniz. Ee, i̇çerik olarak herkes podcast yapabilir mi? Tabii ki podcast yapabilir. Ee, eskiden daha değerli olan şeyler vardı. İşte diksiyon düzgün olsun, Türkçe güzel olsun, e, ses tonu etkileyici olsun. Bunların hepsi tabii ki yaptığınız podcast için bir e, artı puan. Ama sesiniz çok da güzel olmayabilir, anlaşılır konuşmanız e, yeterli olabilir. Bence artık içerik çok önemli. Çok güzel bir fikir bulduysanız ve bunu güzel dile getirebiliyorsanız, podcast yapmamanız için bir sebep yok. Bir yıllardır TRT dijitalleşme yolunda ilerliyor. Biraz önce de söylediğim gibi aslında günümüzün radyoculuğunu, yayıncılığını yakalamaya çalışıyor, geri kalmamaya çalışıyor. En önemlisi TRT dinle uygulaması ve televizyonda TRT izle uygulaması. Bunlar, ben radyo için konuşayım. Ee, ...size e, podcast sunuyorlar. Sadece podcast sunmuyorlar, müzik listeleri sunuyorlar, ee, arkası yarınlar sunuyorlar. Yani daha önceden hazırlanmış arşiv programları sunuyorlar. Ee, radyoda yapılmış programları sunuyorlar. Yani ya, dinleyici radyoda yayınlandığında dinleyemiyor ama kaçırıyor ama sonradan dinleyebiliyor. Bu programları size sunuyor ee, ve podcast için ayrı içerik sunuyor. Nedir? Örneğin sesli kitap. Son yıllarda çok ilgi görüyor sesli kitap. E, TRT'de podcast uygulamasına sesli kitabı koydu. E, en önemli unsur podcastler. Yani TRT dinle uygulaması, telefon uygulamaları, televizyon uygulamaları e, bunlarla ilerliyor. E, bunun dışında tabii e, yani vericilerle ilgili e, ya da yayın masalarıyla ilgili ya da e, işte 25 yıl önce bantlarla çalışıp şimdi otomasyon sistemiyle çalışmak gibi zaten... ...artık mecbur olduğunuz dijital e, yenilikler var. E, şu an biz podcast yayını yapmıyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. E, TRT Podcast yayınlarını e, yapımcılardan hazır programları alıyor ve e, podcast ortamını sunuyor. Dolayısıyla e, bizim podcast yapmak için özel bir şeyimiz yok, stüdyomuz yok. Ama şu var, örneğin pandemi ile birlikte... Ben ses kayıtlarını evde yapmaya başladım, ee, bir ses kartı ve iyi bir mikrofonla stüdyo sesine yakın bir ses el, e, elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, teknolojik yenilikler aslında e, sizin çalışma alanınızı da e, genişletiyor ya da çok daha e, küçük bir alanda, örneğin evinizde de kaliteli bir kayıt e, yapabilme şansı sunuyor size.